Ütopya ve distopya ne demek bunlar temel olarak ütopya her şeyin çok güzel olduğu bir dünya her şeyin çok iyi olduğu bir dünya distopya da her şeyin kötü olduğu her şeyin karanlık olduğu bir dünya bunlar mümkün olan şeyler ve varlar zaten şu anda ve burada varlar Yani gelecekte bir zamanda değil bunlar başka bir dünyada başka bir yerde değiller kendi yaşamımızın içerisinde hem ütopya var hem distopya var. Yaşadığımız şeylerin içerisinde bizi abat edecek çok güzel, keyifli, kaliteli bir yaşam sürmemizi sağlayacak şeyler de var. Bir bakıma kendi zihnimizde bir cehenneme sürükleyecek olan şeyler de var. Aslında yaşamı nasıl algıladığımız burada çok belirleyici oluyor. Mesela... Majör depresyon olayını düşünelim. Majör depresyon kişinin kendi zihninde bir nevi cehennem, çorak bir çöl yaratması gibi bir durum. Ve her yerde var. Yani baktığınız zaman dünyanın tüm toplumlarında belirli oranda görülen bir şey. Ve genel olarak da genetik yatkınlıkla falan o kadar da ilişkili değil gibi, gibi gözüküyor. Belirli şeyler bir miktar etkileyebiliyor görülme sıklığını... Ama hemen her toplumda, her durumda, her koşulda az ya da çok ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla daha çok yaşam şartlarıyla ilgili gibi ama her yaşam şartında ortaya çıkıyor. Daha çok algıyla o yaşam şeklinin getirdiği unsurları nasıl algıladığımızla ilgili gibi gözüküyor. Dolayısıyla yaşamımızdan ne ürettiğimiz bunu bir... Ütopya mı yaptığımız, distopya mı yaptığımız ama bir sıfır olarak algılamamamız gerekli değil mi? Bunu bir ölçek olarak düşünmek gerekli. Acaba böyle ütopyaya doğru mu götürüyoruz yaşamımızı, distopyaya doğru mu götürüyoruz? Bir yandan durumsallığı da düşünmemiz gerekli. Acaba şu ortamda, mesela iş yaşamımda buraya doğru mu götürüyorum, ev ortamında buraya doğru mu götürüyorum, ilişkilerimde nereye doğru götürüyorum diye Bakmamız gerekli. Zaman içerisinde nasıl farklılaşıyor? Bunları çözümlememiz gerekli. Genel olarak yaşamı nasıl algıladığımız konusu çok kritik burada. Mesela travmaları düşünün. Öyle olaylar var. Gerçekten kaldırılması çok zor gibi gelen şeyler. İçinde ölüm olan, büyük acılar olan şeyler. Ama oralardan geçmiş olanlara bakıyorsunuz. Onlardan bazıları tabii ki bunun izlerini taşıyor, bir takım acılarını yaşıyor ve taşıyor da ama bu bir travma haline gelmiyor ya da travma haline geliyor ama bir şekilde bir çözüme kavuşuyor ve sonrasında o insanı daha da güçlendiren, değer katan bir şeyler haline gelebiliyor. Ama başka bir durumda bakıyorsunuz, normal ya ne olacak diye düşündüğünüz bir konu bir insanın zihninde büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor ve o insanı hiçbir şey yapamaz hale getirebiliyor. O yüzden sanki olay yaşamın kendisinde gerçekleşen şeylerde değil de onları bizim ele alış şeklimizde gibi gözüküyor. Şimdi bu noktada bir deney yapmanızı öneriyorum. Yaşımımızdan öğrenmenin bir yolu. Bunu şimdi hemen dinledikten sonra videoyu durdurarak da yapabilirsiniz. Ya da uygun ortamda değilseniz daha sonra da yapmayı düşünebilirsiniz. Ama yapmanızı şiddetle öneririm. Elinize bir kağıt kalem alın ve ortamla ilgili bulunduğunuz yerle ve konumla ilgili memnun olduğunuz 10 tane şey yazmayı deneyin. ve Bunu yaparken sürede tutun. Yani 10 tane şey yazmaya başlayacağınız anda süre tutun. 10 tane şey yazdıktan sonra ne kadar sürede yazdığınızı onu da not edin. Şimdi bir de ortamda şikayet edebileceğiniz sıkıntı konusu olacak. 10 tane şey bulmayı deneyin ve yine süre tutarak yapın bunu. Bu deney size sizinle ilgili çok şey söyler. Acaba olumsuz şeyleri görme eğiliminiz nasıl? Olumlu şeyleri görme eğiliminiz nasıl? Bunu farklı ortamlarda da deneyebilirsiniz. Mesela diyelim ki iş yerinizde bir mola verdiğiniz zaman işinizle ilgili olarak bu deneyi yapabilirsiniz. Evinizde, ev ortamında, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte, beraber yaşadığınız insanlarla birlikteyken yapabilirsiniz. Ya da işte bir hobiyle uğraştığınız bir ortamınız vardır. O ortamda yapmayı deneyebilirsiniz. Dedi ki hani ütopya, distopya bir ve sıfır değil aslında bir ölçek. Ve dedik ki durumdan duruma değişebilir. Mesela acaba iş yerinizde kendinizi ütopyaya doğru mu yaklaştırıyorsunuz yoksa distopyaya doğru mu yaklaştırıyorsunuz? Evinizde kendinizi hangisine doğru yaklaştırıyorsunuz? Böyle hobi olarak yaptığınız bir şey sizi ütopyaya doğru mu götürüyor, distopyaya doğru mu götürüyor? kritik bir noktada şu kendi yaşamımızdan öğrenebileceğimizden bahsetmiştik. Buradaki bu deney size çok şey öğretebilir. Bu bakış açınızı ve bu bakış açınızın sizi nereye götürdüğünü fark ettiğiniz zaman bununla ilgili değişiklikler yapmanın da yolu açılmış olur. Sizi bu videoyu izledikten sonra eyleme ve yaşam tarzı değişikliğine davet ediyorum. Kritik alanlarınız için, kritik yaşam bölgeleriniz, bölümleriniz için bunları bir yandan da bütünleştirerek bu ütopya, distopya deneylerini yapın kendinize. Olumlu görebildiğiniz şeyler neler, bunları ne kadar sürede bulabildiniz? Olumsuz gördüğünüz şeyler neler, bunları ne kadar sürede bulabildiniz? O ortamla, o durumla ilgili bunlar size neler söylüyor? Neleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz? Distopyadan ütopyaya doğru bir adım daha, bir adım daha yaklaşmayı nasıl yapabilirsiniz? Bu deney yaşamınızı değiştiren güzel bir başlangıç noktası olsun.